Karbon fiber olta üretim süreci, genellikle şu adımlardan oluşur, karbon fiber iplik üretimi. Karbon fiber olta çubuklarının üretiminde kullanılan, ana malzeme karbon fiberdir. Bu nedenle, karbon fiber ipliklerinin üretilmesi ilk adımdır. Karbon fiber iplikleri genellikle bir dizi kimyasal işlemle üretilir. Bu işlemler arasında, karbon elyafın önceden belirlenmiş bir şekle sokulduğu ve yüksek sıcaklıkta pişirildiği termal işlem, Karbon elyafın birleştirilmesi için kimyasal reçinelerin kullanılması ve ipliklerin çekilmesi yer alır. Karbon fiber olta çubuğu üretimi Karbon fiber iplikleri, özel bir çubuk kalıbında kullanılarak karbon fiber olta çubuklarına dönüştürülür. Bu kalıplar genellikle silindirik bir şekle sahiptir ve önceden belirlenmiş özelliklere sahip bir olta çubuğunun şeklini alacak şekilde tasarlanmıştır. Olta çubuğu tasarımı Karbon fiber olta çubukları genellikle belirli bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, çubuğun uzunluğu, çapı, bükülme direnci, ağırlık ve diğer faktörleri içerir. Tasarım, olta çubuklarının performans özelliklerini optimize etmeyi amaçlar. Montaj. Karbon fiber olta çubukları, bir dizi parçanın birleştirilmesiyle tamamlanır. Bu parçalar arasında tutma sapı, olta makarası ve olta ipi bulunur. Test. Karbon fiber olta çubukları, kullanıma hazır hale gelmeden önce bir dizi testten geçirilir. Bu testler arasında, çubuğun kırılma direnci, esnekliği, ağırlığı ve diğer performans özelliklerinin ölçümü yer alır. Ambalaj ve dağıtım. Karbon fiber olta çubukları, üretim sürecinin sonunda ambalajlanır ve dağıtıma hazır hale getirilir. Bu çubuklar genellikle spor malzemeleri mağazalarında veya çevrimiçi içi olarak satılır.